Bir sigorta şirketinin benim ölme ihtimalim üzerinde hesaplama yapmasını anlamaya çalışalım. Hayat sigortası yaptırmayı düşünüyorum ve ev kredisi kullanıyorum. Bir oğlum var, ayrıca bir de bebek bekliyoruz. Bu yüzden de eğer bana bir şey olursa ailemin geride kalanlarının en azından ev kredisini ödeyebilmelerini istiyorum. Hatta üniversite için kenara bir miktar para koyabilmelerini, yaşamlarını sürdürebilmelerini ve başka gerekli her şeyi yapabilmelerini istiyorum. Bu sebeple sigorta şirketine gittim ve 1 milyon liralık bir poliçe talep ettim. Dönemsel hayat poliçesini düşünüyorum ve önümüzdeki 20 yılı önemsiyorum. O 20 yıldan sonra ev kredimi ödemiş olacağım, birikmiş param olacak ve umarım çocuklarım üniversitede olacaklar ya da üniversite parasını biriktirmiş olacağım. Bu yüzden dönemsel hayat sigortası yaptırıyorum. Bir diğer seçenek ise yaşam boyu, Sigorta poliçesi Her yıl bir miktar ödüyorsunuz. Yaşamınızın geri kalan kısmında ya da ölüm durumunuzda 1 milyon lirayı alıyorsunuz. Dönemsel hayat sigortasında yılda 500 lira ödüyorum. 20 yıl boyunca eğer bu 20 yıl içinde ölürsem ailem 1 milyonu alıyor. 21. yıl yeni bir poliçe almalıyım çünkü daha yaşlıyım. İlk güne göre ve ölüm olasılığım bu aşamada tabii ki daha yüksek. O yüzden de yeni bir sigorta yaptırmak büyük bir olasılıkla daha pahalı olacak. Fakat asıl sıkıntım önümüzdeki 20 yıla ilişkin. Benim bu videoda yapmak istediğim bana sigorta şirketinin verdiği rakamları sizinle paylaşmak. Benim, önümüzdeki 20 yıl içinde ölme olasılığımla ilgili hesaplarını size aktarmak. Olasılık üzerine düşünmenizi istiyorum. Mesela, benim önümüzdeki 20 yıl içinde ölme olasılığımı, sigorta şirketindekilerin söylediklerini dikkate alarak ya da en azından benim maksimum ölme olasılığımı hesaplayarak buluruz. <gülüyor> Buradaki amacımız, onların ne kadar para kazanacaklarını saptamak. Bunu yapmanın bir yolu var. Onların kazandığı toplam prim miktarını düşünmek. Tabii ki benim dahil olduğum süre içinde hayat sigortası poliçelerinden kazandıkları miktarı ve bu benim için ayırdıkları rakama bölmek. Başka bir deyişle 20 yıl çarpı 500 lira alıyorlar bende. Toplamı 10 bin lira eder. Tüm miktar bu poliçe süresince beni 1 milyon liraya sigort alıyorlar. Elde ettikleri toplam gelir, şu sıfırları atalım, elde ettikleri poliçe süresince 1 lira prim karşılığında 100 liralık sigorta ya da başka bir deyişle 100 tane ben olsaydım, 134 yaşında kişi hepsi de 20 yıllık dönemsel hayat sigortası yaptırmış ve hepsi de sigortalanmış. Bunu 100 ile çarparsanız prim olarak 100 rakamını bulursunuz. Bu durum, 100 tane benim gibi insan demektir. Benden 100 tane olduğunu varsayalım. 100 tane ben. Evet, prim olarak 100 lira alacaklar. Para kazanabilmelerinin tek yolu, bu benlerden birinin ölmesidir. Hatta benden bir tane öldüğünde başa baş noktasındalar. Hatırlayalım, ne kar ne de zarar edilen noktaya başa baş noktası diyorduk. Asıl örneğimize dönecek olursak bu konuda pek konuşmak istemiyorum. Birazcık tuhaf bir durum insanın moralini bozabiliyor. Neyse anlatmaya çalıştığım şey bu bir düşünme biçimi. 100 liralık sigorta için 1 liralık prim elde ediyorlar ya da 100 tane ben olsaydı 100 lira prim elde ediyor olurlardı. Bu durumda başa baş olmaları için sadece bir kişi ölmeli, yani Söylemek istedikleri şey Başa baş kalabilmeleri için Bir kişinin Önümüzdeki 20 yıl içinde ölme olasılığının Daha düşük olması Veya Yüzde 1'e Eşit olmasıdır Ve bu bir sigorta şirketi Para kazanmaya çalışıyorlar, bu rakamları bana veriyorlar Çünkü düşüncelerine göre benim ölme olasılığım düşük olmalı Belki 200 %1 veya %300'de 1, yani daha düşük ve bunun sonucu olarak da, elde edecekleri her 100 lira primi ödeyebilmek için benim gibi birçok kişiyi sigorta edebilmeliler. Fakat yine de madalyonun diğer tarafına bakarsak, aslında oldukça rahatlatıcı bir durum söz konusu. Çünkü önümüzdeki 20 yılda yüzde %1 kötü bir olasılık değil.